Bu aralar Bitcoin yatırımcıları mutlu. 23 bin doları geçtik. Şimdi biraz daha aşağılarda 22.750 bin civarında işlem görüyoruz. Ve hemen fenomenler piyasa çıktılar. 30-40 bin lira dolu roketler atılıyor. Acaba böyle bir cennet havasına girmenin zamanı mı? Boğa pazarı hakikaten geldi mi? Ayı devam ediyor mu? Bu konuda size bugün bir model çerçevesinde bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Önden söyleyeyim ben henüz boğa pazarına ikna olmuş değilim. Öte yandan trend bizim dostumuz. Trend bu yönde gidiyorsa ona da varım tabii ki. Eğer Bitcoin bir süre daha 20-21 bin üzerinde tutunabilirse birkaç hafta. Bu daha ve yukarı doğru yön devam ediyorsa o zaman pekala boğa rallisi öncü işaretleri alıyor olabiliriz. Neler düşünüyorum bu konuda? Gelin şimdi biraz detaylara girelim. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik abi şu videomda anlatmıştım Bitcoin'in yukarı gitmesi üç unsurun bir araya gelmesiyle ancak mümkün. Bunlardan bir tanesi piyasalarda likiditenin artması, yani Merkez Bankası Başkanı Powell'ın para musluğunu açıyor olması. İkinci konu regülasyon. Regülasyon tarafında Bitcoin rahatlatacak yeni regülatif yapıların geliyor olması ve üçüncüsü adaptasyon. Yani daha fazla insanın Bitcoin'i kullanması için önlene araçların, gereçlerin ve sebeplerin konuyor olması. Bunlardan adaptasyon tarafında açıkçası son bir aydır önemli bir gelişme yok Bitcoin'i hareketlendirecek olan yeni bir ülke Bitcoin'i kabul etmedi, yeni bir teknoloji de yok. O taraf normal gidiyor. Ama diğer iki bölgede birtakım gelişmeler var. Bunlardan daha önemli olan siz de biliyorsunuz likidite tarafında yaşananlar. Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışlarına durdurma dönemine doğru yaklaşıldığı inanılıyor. Neden? Çünkü Amerika'da enflasyon düşüş eğiliminde ve bu hafta birkaç FED yöneticisi de önümüzdeki dönemde faiz artış hızını yavaşlatacaklarına dair işaretler verdiler. Ne bekliyoruz? Yaklaşık bir hafta sonra ilk faiz artışı geliyor. Orada 25 bas puan bekleniyor. Mart ayında ikinci bir artış daha var orada da 25 bas puan sonra faiz artışlarının duracağına inanılıyor bazı yatırımcılar bu durmakla kalmayıp geriye doğru gider diyorlar yılın ikinci yarısında. onlar acayip boğalar şu anda bazı yatırımcılar ise yılın sonuna kadar bu böyle gider diyorlar bir de tabii kötümsel bir kitle var onlar mesela bakır fiyatı tekrar kıpırlanmaya başladı bu enflasyon tekrar yukarı doğru bir hareket yapacağını gösterir bu durumda FED sertleşir diyorlar bu senaryolardan hangisi satın alacağını size kalmış ben İlk senaryoya daha yakın. Yani önümüzdeki iki FED toplantısından 25'er bas puanlık artışlar geleceğini düşünüyorum. Bunu da piyasada rahatlatacağını düşünüyorum ama bu açıkası fiyatlanmadı diyemeyiz. Bu zaten şu anda fiyatları biraz yansımış durumda. FED'in bu konuda net bir açıklama yapması ancak piyasalara tekrar bereket getirir. Onun dışında buralarda takılırız gibi gözüküyor. Net açıklamada FED ne diyebilir? Kiralar dışındaki enflasyonda ciddi yavaşlama var. Biz bu ay 25 bas puan arttırıyoruz. Gelecek ayı artırıp artırmayacağımızı bir daha düşünüyoruz diyebilir. İşte o zaman piyasalara coşku gelir. Ama ben Powell'ın bunu yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü evet enflasyon düşüş eğiliminde ama henüz hala çok yüksek. Ve bu %2'lere yaklaşmadan bu kadar net bir açıklama gelmez. Hatta Powell'ın yine çıkıp piyasaları korkutmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Niye? Bir anda coşup gitmesine ortalık diye. Çünkü varlık fiyatları artıcı, insanlar doğal olarak daha fazla tüketime eğiliyor. Tüketime eğilince de enflasyon önünü almak zor hale geliyor. Likidite tarafında durum böyle. Regülasyon tarafında ne oluyor? Pek bir şey olduğu yok aslında. Bitcoin dışındaki kriptolar konusunda Amerikan Sermaye Piyasası kurulunun sert davranmaya hazırlandığını, sert regülasyonlar getirmeye hazırlandığını şu videoda anlatmıştım. O yüzden sadece Bitcoin'e yatırıma odaklandım demiştim. Bu yönde de işaretler devam ediyor. Geçen hafta itibariyle Genesis Gemini'ye yeni bir soruşturma başlattı SPK. Amerikan SPK'sı buradaki borç vermenin bir kredi işlemi Benzediğini, ...bir sermaye piyasası işlemine benzediğini söyledi ve bu yönde dava açtı. Yani Bitcoin dışında kalan bütün kripto varlıkları ve oradaki bütün kripto ürünlerine kredi verme gibi ürünleri... ...Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu birer sermaye ürünü, sermaye piyasası ürünü olarak görüp üzeri yürümeye kararlı gibi gözüküyor. Buradan da Bitcoin ile ilgili olumlu bir haber geldiğini o yüzden söylemek mümkün değil. Evet Bitcoin bunlardan pek olumsuz etkilenmeyecek diyebiliriz ama unutmayın bu diğer kriptolara gelecek yoğun satış baskısı ve sonu Bitcoin'e etkiler. Çünkü insanlar Bitcoin'i teminat gösterip onlara ödünç alıyor vesaire. Karışık bu piyasalar. Bir tanesi düşünce öbürü de tek başına ayakta kalamıyor. Bitcoin daha az düşse de o da düşebilir. Ve bu konuda henüz önümüzdeki kara bulutların dağıldığını söylemek mümkün değil. Ve böyle baktığımızda Bitcoin'i bu yükselişine ben süper coşkule yaklaşıyorum diyemem. Üç bilinmeyenden. Likidite'de ciddi bir olumlu gelişme işareti var ama henüz kesinleşmiş değil. Görmemiz gerekiyor. Henüz daha böyle çok sallantıda gidiyor. Regülasyon tarafındaki gelişmeler pek lehimize değil. Tasyon tarafından zaten pek bir şey olduğu yok açıkçası. Bu yüzden bayram değil, seyran değil. Enişte beni neden öptü diyorum. Ama trende dost kalacağız. Eğer 20-21 bini koruyup da yukarıya doğru gitmek konusu yeni emareler verirse o zaman farklı düşünebilirim. Ben Bitcoin longum biliyorsunuz. Asla Bitcoin shortu açmıyorum. Düzenli Bitcoin almaya devam ediyorum. Ama bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Umuyorum ki bu yılın ortalarına doğru eğer enflasyondaki düşüş devam ederse gerçek pazarı o zaman gelecektir. Şu anda çok FOMO'ya kapılmanın... Alemi yok diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın.